iOS 15.4 ile beraber iPhone'lara tam 37 tane yeni emoji geldi. Bunlardan bazıları disko topu, kuş yuvası, kalp yapmış el, eğri ağız falan. Benim en sevdiğim ise böyle mutluluktan ağlayan yüz. Çünkü ağlayan vardı ama mutluluktan ağlayan yoktu. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı diye düşünüyorum. En tartışmalı emoji ise hamile erkek. Yeni gelen emojilerle ilgili ne düşünüyorsunuz yorumlarda benimle paylaşın. Ve bu türde videoların devamı için kanalıma abone olun. Sevgiler.